Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün çok farklı bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz günümüzde genel itibariyle akıllı telefon almak için teknoloji mağazalarına gidiyoruz. Bizi izleyenler genelde bilinçli oluyorlar. Yani hangi telefonda ne gibi özellikler bulunduğunu, kamera performansının nasıl olduğunu, yonga setinde ne gibi unsurların önemli olduğunu zaten biliyorlar. Dolayısıyla orada teknoloji mağazasında hemen yanlarına gelen adam da onları pek kandıramıyor açıkçası. Fakat Kızlar erkeklere göre teknolojiye biraz daha uzak diyebiliriz. Değil mi Yağmur? Evet. Yani biraz daha uzak. Şimdi mesela sen hangi telefonda ne yonga seti olduğuna bakıyor musun? Hayır. Yok. Mi? İşte burada arkadaşlar liseli bir öğrencinin. Liseye gidiyorsun Yağmur. Evet. Evet stajyerimiz zaten bizim kendisi. Teknoloji mağazasına gittiğinde ne gibi kriterlere baktığını aslında sizlere göstereceğiz. Buraya görüyorsunuz birçok telefon dizdik. Ve Yağmur'a birazdan diyeceğiz ki bunlardan hangisini satın alırsın ve neden? En önce ben sana şunu soracağım ya mesela bir teknoloji mağazasına gittin, telefon alacaksın. Neye bakıyorsun yani, neye göre gidiyorsun? Giderken bir bakıyor musun, araştırıyor musun? Ya şu telefonumu alsam, bu telefonumu alsam diye. Yani gitmeden önce araştırmıyorum ama gidince dış görünüşüne falan bakıyorum. Yani böyle. ilk baktığın şey dış görünüş. Evet, beğenirsem eğer, ondan sonra kamerasına bakıyorum. Nasıl bakıyorsun kamerasına peki? Dışarıdan mı böyle? <gülüyor> Açıyorum böyle, kendime falan bakıyorum etrafa. Ha, direkt gezmiyor. orada canlı canlı açıp kamerasına bakıyorsun. Evet, Bu senin için yeterli bir kriter oluyor yani. Evet, bir de işte hafızasına falan bakıyorum. Yeterli mi fotoğraflara falan yeterli ne mi? Ne kadar olması lazım mesela senin için hafızanın? 64 falan yetiyor mu? 120. 128. 128. <gülüyor> yani genel fazla. itibariyle baktığın zaman en önce tipine bakıyorsun. Değil evet. mi? Daha sonra hafızası yeter mi diye bakıyorsun. Bir de kamera işte o kadar. Bir de kamera o kadar yeterli diyorsun evet. yani. Evet. Kamerayı da orada açıp bakıyorsun. Evet daha önce <gülüyor> Arkadaşlarım falan da böyle yapıyordur herhalde Genelde yani, evet öyle kız arkadaşlarım böyle yapıyor. Açıyorlar kamerayı şöyle sağa sola bakıyorlar falan. Evet ilgisini çekerse eğer ha, ben bakayım, bunu sıra, alıyorum diyor. <gülüyor> hmm. Peki şimdi biz buraya telefonları dizdik. Ofiste bulunan bazı telefonları dizdik işte daha var ama alan kısıtlı olduğu için dedik yani yeni modelleri dizelim. Ve senin için yeni modelleri dizdik buraya. En son gelen en son incelediğimiz hatta incelemediğimiz bir telefon bile var. Dizdik sen şimdi burada varsayalım bir teknoloji mağazasındasın girdin. Hangi telefonun tipini beğenirdin? Var mı? Şöyle bir bak bakalım alıcı gözüyle. Bakayım. Hepsine tek tek bak mesela. O, arkası bir önemli Pocophone. tabii ki de. Arkası önemli diyorsun. Tabii ki de. Arkasında kılıf ne gibi kriterler? He, kılıf Rengi güzel olmalı yani. Kıyafetime Kıyaf <gülüyor> bağlı. Kıyafete bağlı şey olarak. Bunu rengi güzelmiş. Oppo'nun rengi güzel diyorsun, evet. Bunu beğenmedim. Beğenmedin Samsung'u. <gülüyor> S20 fan edişini beğenmedin. Bunun da rengizini beğenmedin. <gülüyor> Realme 7 Pro'yu da beğenmedin. Yok da değil. TCL 10S'yi de beğenmedin. Bu güzel. Bu güzel. Şimdi arkadaşlar Yağmur iki tane telefon beğendi. Yani tasarım olarak, tip olarak ikisini beğendi. Oppo, Renault 4 ve Xiaomi'nin elimize yeni gelen hatta daha inceleme fırsatı da bulamadık. Xiaomi'nin Mi 10T Pro 5G modeli. Şimdi bu iki telefonu beğendim dedim. Bu telefonun fiyatı kabaca 3.500 lira falan yağmur. Bu telefonun fiyatı ise 5.800 lira. Fiyat senin için önemli bir etken mi? Yani öğrenciyim tabii ki. Yani şimdi bu ikisine <gülüyor> baktın. İşte ikisinin de kamerasını beğendim vesaire. İşte birisinin fiyatı bu, birisinin de bu yani belli fiyatlar. Hangisini alırsın? Kamera hangisi güzelse onu alırım. Yani diyorsun ki yani 5.800 lirayı veririm hiç fark evet. etmez diyorsun. Kamerası güzelse verilir yani tabii ki de evet. Kamera benim için çok önemli. Kamera diyorsun. herkes için önemli şimdi. Şimdi peki kamera. hani normalde biliyorsun düşük ışık vesaire bir sürü etken var kamerada. Şimdi AVM'de kamerayı açtığında anlayabiliyor musun hangisinin daha iyi çektiğini ya da ne bileyim daha kötü çektiğini. Kendini mi çekiyorsun ya da selfie kamerasına mı bakıyorsun? Bak mesela bunda çift yön kamera var. Yani portresine falan böyle yüzümü güzelleştiriyorum, pürüzsüzleştiriyorum. Onlara da bakıyorsun yani Tabii sadece kamera yani şeyi değil. Tek... Böyle yüzü güzelleştirme modu falan var mı evet. onlara da bakıyorsun. Portre olacak arkaya yani sadece Yani yapay zeka desteğinin bir... olması lazım. Evet. Yani bu tarz şeyler varsa kriterler o telefonu var. satın almaya karar veriyorsun. Evet bu kadar. Yani bunlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani akıllı telefon alırken böyle çok uç kriterler aramıyor artık gençler en azından bizim stajyerimiz ve stajyerimizin arkadaşları diyeyim. Çok uç kriterlerde dolaşmıyorlar. Yani AVM'ye gidiyorlar. Bir teknoloji mağazasına gidiyorsun. Telefonun tipine bakıyor önce arkası. Zaten öne hepsi aynı, değil mi? Aynen. Yani öne bakmıyorsun. Arkasına. Menüye falan da arayüze de bakmıyorsun. Android sonuçta falan. Arkasına bakıyor. Arkası güzel olan telefon. Bak şu iki telefonu seçti mesela. Arkası güzel diye diğerlerini beğenmedi. Bu iki telefonun arkası güzel dedi ve arkası güzel olduktan sonra Telefonun arkasını, tipini beğendikten sonraki kriterin kamera. Kamera. Kameraya bakıyor, şöyle açıyor kamerasını, yüzüne güzel netliyor mu, yüzünü güzelleştiriyor mu, yapay da ne gibi oyunlar yapıyor, bunlara bakıyor ve beğendiğini satın alıyor ki fiyat farkının da fark etmediğini söyledi. Peki şuna bakıyor musun? Ben şunu da merak ediyorum. Bak bazılarında mesela kulaklık girişi yok. Sadece Type-C'den bağlanıyor. Bazılarında kulaklık girişi var. Bu senin için önemli mi? Kulaklık evet oldu kulaklık mu? girişi böyle bazı telefonlarda yukarıda falan oluyor ya. Yukarıda olmasından da ötürü bazılarında hiç yok. Mesela şu telefon bak bu beğendiğin telefonda hiç kulaklık girişi yok. Yok ya kulaklık girişi olmalı bence. Ama Type-C'den kulaklık bağlayabiliyorsun. Ama olsun kulaklık girişini. yine olsun. Yine de 3.5 mm olsun mu diyorsun? Evet yine olsun ya. Ha, olmazsa bir mesela bunu almaz mısın? Bir de aşağıda mı olsun? Evet ya? aşağıda. Peki niye aşağıda? Yukarıda olunca ne oluyor? Yukarıda olunca böyle cebine falan koyuyorsun ya da ne bileyim elinde taşırken kötü oluyor ya. Nasıl yani? Mesela kulaklığı taktım burada ondan He. sonra e şöyle montumu böyle cebine koy. e koyacağım. böyle abi. koy telefonunu yukarıdaysa. Kötü duruyor bence benim hiç ilgimi çekmiyor Öyle hoşuma gitmiyor. Allah aşağıda Allah. olmalı evet. Yani kulaklık girişinin de aşağıda olmasına bakıyormuş. Tabii bu kişiden kişiye değişir muhtemelen. Peki şarj yuvasının Micro 2 olması ya da Type-C olması senin için önemli mi? Yok önemli değil. Batarya miktarı önemli Batarya mi? Batarya tabii ki de yani. Ne kadar olması lazım mesela? Hocam onu bilmiyorum bu <gülüyor> 5000 yeter mi? Yeter. <gülüyor> Orayı... Günlük ihtiyacımı karşılasın yeter evet, mi diyorsun? Evet, karşılasın yeter. Peki? Hızlı da olsun, hızlı bitmesin. onu soracaktım tam. Mesela hızlı şarja önem veriyor musun? Yani taktığımda hemen dolsun istiyor musun? Evet, hemen dolsun böyle ya, hemen. hemen hızlı şarjı da olsun diyorsun. Evet, yani. Peki, Böyle bitmesin. <gülüyor> dolaşırken o şeye de bakıyor musun? Bakayım bunda kaç watt hızlı şarj desteği varmış falan diye? Hiç şu zaman kadar bakmadım. <gülüyor> <gülüyor> Ama bundan sonra belki <gülüyor> belki bakabilirim diyorsun. Peki Hani böyle teknoloji mağazalarında geliyor direkt adamlar. Diyor ki bunda 8 çekirdekli işlemci var. İşte şunu yapıyor, bu kadar RAM var böyle falan. Bunlar senin görüşünü etkiliyor mu? 8 çekirdeği duyunca mesela böyle bir şey yapıyor musun? Alayım bunu falan diye. Yani şimdi o bana sayar 7 çekirdekler, 6 çekirdekler. Ben 8 çekirdek deyince o daha fazla diye onu seçerdim. Yani bu gerçekten yani. etkili oluyor yani. <gülüyor> sorgulamıyorsun yani 8 çekirdekten hangi yonga seti falan Hangisi daha çok çekirdek var sonra? <gülüyor> senin için önemli olan çekirdek sayısı evet. yani markası ya da modelinin hani kullandığı yonga setinden ziyade kaç yıllık olduğu falan da önemli değil üretim yani yıllık önemli olabilir evet iyi de onu söylemiyorlar ama Okey. mesela diyor ki işte bu Mediatek yonga seti diyor işte bunda Qualcomm yonga seti var diyor ama sen bunları bilmediğin için çok daha uzak olma yakın olmadığın için daha doğrusu evet. senin için çekirdek sayısı burada ön plana çıkmış oluyor evet. İyi yağmurcuğum o zaman hakkında hayırlısı yani ne diyelim <gülüyor> Yani ben şunu merak ediyordum açıkçası. Hani bu teknoloji mağazalarında geliyorlar direkt çekirdek sayısını falan filan söylüyorlar. Remini söylüyorlar böyle vesaire. Bunlara acaba diyordum hani insanlar önemsiyor mu falan. Önemsediğini öğrenmiş oldum yağmur sayesinde. İleride arkadaşlar bu tarz değişik içerikler çekmeye devam edeceğiz yağmurla. Yani öyle liseli gençlerin hani teknoloji ürünleri alırken daha doğrusu hani teknolojiye uzak olan biraz daha kadınlar uzak teknolojiyi biliyorsunuz. Dolayısıyla Yağmur'la bu tarz videolar çekmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde belki akıllı saatler üzerine benzer bir video çekebiliriz. Çünkü Yağmur biliyorsunuz belki daha önce kanalımızı izleyenler de vardır. Atlet kendisi Beşiktaş'ta koşuyordu. Evet Beşiktaş'ta. Yani Beşiktaş'ta 400 metre. 400 evet. Sprinter. Dolayısıyla akıllı saatler senin için önemli olabilir. Belki Efe. önümüzdeki günlerde bu tarz bir içerikle yine karşınızda olabiliriz. Bizleri takip etmeye devam ediyorsunuz. Youtube'da abone olmadıysanız da abone ol butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor>